Bir kere grip aşısı olup çok ciddi alerjik reaksiyon gelişen kişilere tekrar grip alerjisi önermiyoruz. Bunun dışında yumurta alerjisi olan, grip aşısının içindeki bir maddeye alerjisi olan kişilere de grip aşısı önermiyoruz. Kanser hastaları eğer aktif kemoterapi ya da radyoterapi alıyorlarsa bu dönemlerde de aşı olmalarını önerilmiyor. Çünkü yumurta sistem baskılandığı için hastalık oluşabilir. Bir de ateşli dönemlerde aktif hastalık dönemlerine grip aşısını yapmaktan kaçınıyoruz.